Sunumu tamam. açmadan önce bahsedeyim neden bu konuyu seçtiğimiz. Deyken DNA konusunu yani seçtik. Bunun sebebi de son yani ben kendi açımdan anlatayım onu da. Ben DNA'yı biyoloji okumaya başlarken özellikle lise biyoloji sevi seviyemle çok statik bir yapı olarak düşünmüştüm. Statik bir yapı olarak dediğim ne nedir? Yani hiç pek değişmeyen sadece işte hücre bölünürken Mitoz için kondanse olan veya mayoz için. Ondan sonra tekrar açılıp gen ekspresyonunu sağlayan ve bunun dışında da hatalar haricinde çok fazla değişmeyen bir yapı olarak zannediyordum ben. Ve bu cehaletim bir süre sürdü maalesef. Çok fazla dikkat etmedim buna. Ve bu cehaletimi aşmaya başladıkça bu işin ben çok ilginç olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü şunu fark ettim ki gelişimsel biyoloji içerisinde DNA, yani DNA'nın kendisi genomumuzu oluşturan, genomumuzun harflerini oluşturan, organik molekül olan DNA, uzun bir polimer yaratıyor haliyle. Kromozomları oluşturabilmek için veya plazmitleri oluşturabilmek için. Ve bu çok ciddi struktürel değişikliklere uğruyor. Birbirinden kopuyor, küçük küçük parçaları değişiyor, ondan sonra kopyala ve yapıştır mekanizmalarıyla genişlemeye başlıyor. Ve bu bahsettiğim mekanizmaların da önemli bir kısmı patolojik değil. Yani biz DNA'nın kırılmasını, değişmesini, genelde translokasyonlar ve o, tümörü engelleyen genlerin mutasyonları üzerinden hep hastalıkla ilişkilendiriyoruz. Halbuki bunun öyle parçaları yok sadece. Ve bunları ben fark ettikçe bu benim çok ilgimi çekmeye başladı. Bu yüzden de DNA'nın nasıl değiştiğini ve değişirken neleri etkileyebildiğini görmek için bir, ben kendim bir bilimsel bir yolculuğa çıktım diye. Bu doktoramın daha çok ikinci döneminde oldu. Ve Maya'da yaşlanmanın temelinde de bu olaylar yatıyor. Şimdi bakalım bir sunumu paylaşabilecek miyim? Tekrar. Evet, evet DNA organizasyondaki değişik ve zaman yaşlanma ile değişimi. Bütün konseptleri koymadım. Birazcık not defteri olarak kullanacağım bu sunumu. Ondan sonra da oradan açılmaya başlayabiliriz. Şimdi Efendim. kabaca DNA'nın bulunduğu yerlere böyle bir harita gibi bahsedelim. Yani büyük domainlerinden bahsettiğimiz zaman... Canlıların bakterileri biliyoruz. Bakterilere çok benzeyen archaea, bunlar prokaryotları oluşturuyor. Prokaryot dememizin sebebi de bunların hücre çekirdeklerinin olmaması. Bu açıdan baktığımız zaman hücre çekirdeklerinin olmaması bizim için mühim. Çünkü hücre çekirdeği sonunda DNA'nın çok büyük bir çoğunluğunun, hepsinin değil, çok büyük bir çoğunluğunun enkapsüle edilip tutulduğu, organize edildiği yer bizim gibi. Canlıların hücrelerinde, onlar da sağ tarafta görünüyor. Hayvanlar ve bitkiler, bunlar ökaryotik yani hücre çeşitlerine göre ayrılmış bir sınıflama bu. Burada da görüyoruz ki çoğunluk mitok hücre çekirdeklerinin içerisinde hayvanlarda mitokondriyanın içerisinde yani çoğunlukta bizim işte enerji üreten merkez olarak bildiğimiz ama bana sorarsanız daha çok metabolik yönlendirmeyi ciddi derecede etkileyen bir organizma. Diğeri de bitkilerde Asım, bunlar. Ondan sonra belli birer moleküler mekanizmasında da DNA'nın çok önemli bir yeri var haliyle. Çünkü soy çekim e, bitkilerde dedikten sonra bir koptu. E, orayı kaçırdık. Oradan alabilir misin acaba? Tabii. Mitokondri bitkiler mitokondridin sonra bitkiler de geç bitkilerde kal. bitkilerde de mitokondri ve hücre çekirdeği'nin üstüne burada nükleus par nükleus olarak gösterilen yerin üzerine bir de kloroplastların içerisinde de DNA var bunlar bakterilerden siyanobakterilerden özellikle geldikleri için kendi DNA'ların da bir kısmını getirmişler yani daha doğrusu bir kısmını kendi içlerine saklamışlar o da DNA'nın olduğu yerlerden bir tanesi. Ya yani bu şey olayı doğru değil mi? Aslında mitokondri bir, birkaç sene evvel çok büyük işte bilim camiası ya da en azı bilmiyorum Popüler bilim camiası da olabilir. Çok konuşuluyordu ya yani mitokondri acaba Kendi DNA'sı var. Acaba bir bakteri mi? Bizim hücrelerimizin enfekte ettiği içinde mi yaşıyor? Ee, çok fazla buluş oldu. E, e, bu endosimbiyoz um, Teorisinin şimdilik yalanlanması için elimizde bir veri yok. Yani bu hmm. Büyük ihtimalle bir bakteriyle Arkea'nın bir araya gelip bir endosimbiyotik yaşam oluşturup onun üzerinden bugün bildiğimiz ökaryotik hücreler oluşturmasından oluşuyor. Evet. Ve bununla ilgili bunun nasıl olduğuna dair hani daha detaylarında değişik teoriler var. Bunu okumak istiyorsanız Buzz Baum diye İngiltere'de Londra'da çalışan çok ilginç bir hoca var. Onun son makalelerini tavsiye ederim hepinize. Oradan o zaman... Di diğer slayda geçiyorum, yansıya geçiyorum. Burada da yani, evrim teorisi moleküler mekanizması dedim. Çünkü DNA'nın bizim için, yani niye, niye biz bu kadar çok DNA ile ilgileniyoruzun bir önemli komponenti de, bileşeni de evrim teorisinin temelinde olması. Yani bunun me moleküler mekanizmasını açıklaması. Yani ne seçiliyor? Seçilen özellikleri bir sonraki soya aktarılmasını sağlayan önemli moleküller veya mekanizmaların temelinde DNA var. Bu, bu arada evrim teorisinden bahsederken bunu bence Darwin diyen değil de Darwin Wallace Theory of Evolution veya Darwin Wallace evrim teorisi olarak hatırlamakta fayda var çünkü bilmeyen çoğu herkes biliyordur neredeyse artık ama Darwin ve Wallace bu teoriyle aşağı yukarı bu teori aynı ben çok yakın zamanlarda ortaya attılar ve Darwin'in biraz daha önce davranması ve biraz daha network'ının yani ağın daha iyi olması sebebiyle onun adıyla çok daha anılır olmaya başladı. Bence bunun önemi şu açıdan var. Çünkü bu tarz bilinç, yani buluşları aynı anda yapıp sadece bir insan anılmaya başlandığı zaman bu bu iş yarışa dönüşüyor. Halbuki bilim bir yarış işi değil. Hmm. Bilim bir yarış işi olmadığı için mümkün olduğu kadar, da bazen gayri pratik olabiliyor ama mümkün olduğu kadar buna fayda sağlayan bütün insanların Anılmasında fayda var. Yani unutmamak lazım. Darwin, Pasifik'te, Galapagos'ta çalışırken Wallace'da Hint ile Pasifik'in arasında bu Endonezya yakınlarında çalışıyordu. Ve orada Wallace Line etrafında yaptığı kuşlarla özellikle ilgili ilginç gözlemler okumaya değer. Şimdi buradan yavaş yavaş soya çekim fikrine gelelim. Burada ne diyor? But if variations useful to any organic being do occur, Shortly individuals thus characterized will have the best chance of being preserved in the struggle for life and from the strong principle of inheritance konu they will tend to produce offspring similarly characterized this principle of preservation i have called for sake of bravery, natural selection yani burada kabaca söylediği kendilerine avantaj sağlayan özellikleri alıp bunları aynı zamanda tutup bir sonraki nesle aktarabilenler yani offspringlerini aktarabilenler bu şekilde bu özellikleri koruyabilenler doğal seleksiyondan bir adım öne geçiyorlar. İşin özeti bu. E biz de burada bu bir sonraki nesle aktarılmayı konuşuyoruz DNA ile. Yani DNA gen dediğimiz zaman niye bu kadar önemli? Ve bununla beraber belli sorular ortaya çıkmıştı. Soy -e çekemin mekanizması ne? Bireylerde olan hangi moleküler yapılar bunu mümkün kılıyor? Yani bir yani bir ilginç kısmı da şimdi Değişen DNA ile de buna da gelmeye çalışacağım ben. Bir yandan benzerlik yaratıp, yani benzerlik derken bir nesilden bir, bir sonraki nesle olan ilerlemede benzerlik yaratırken buna paralel olarak aynı mekanizmanın da çeşitliliğin olmasını sağlaması nasıl bir arada gidiyor, nasıl paralel bir şekilde gidiyor? Bu bence bu işin ilginç kısımlarından bir tanesi ve bütün bir, e, canlılık mekanizmasının genetik üzerinden ne kadar esnek olduğunu da gösteriyor. Bunu atlıyorum şimdilik. Buna girmeyeceğim. Yani özetle bir anda çeşitlilik ve değişkenliği arttırmaya çalışırken evrim içerisinde bir yandan da bir, bir sağlam bir seçilim var ve bir süreklilik var. Yani iyi olan özelliklerin bir sonraki nesle aktarılabilmesi var. Bunu da atlıyorum. Buradan da geldik. Madem vaktimiz de kısa bu arada kaç evet vaktimiz de kısa bugün bir saat dedik uzun lafın kısası diyeyim o zaman DNA molekülleri soya çekimi mümkün kılan temel molekül sınıfından bazı yani nükleik asit aslında ama DNA moleküllerine bugün yoğunlaşacağız.